Merhaba Crow, sana bir espri yapayım mı? Yapma. Sana bir espri yapacağım. Yapma! Yapacağım. Bugün espri yapacağım sana bol bol. Crow, tamam yap. Bir taksi çevirdim, hala dönüyor. <gülüyor> Bu muydu espri? Suput, sana da bir espri yapacağım. Dur, sana yapma espriyi. Kız sen nerelisin? Kayserili. Küçük su bir ne denir? Damlacık. Hayır sucuk. <gülüyor> benim okuduğum mektebim, benim okuduğum mektebim. Lo, espri zamanı. Fransızlar ben sızlamam. <gülüyor> Colette, espri zamanı. Fransızlar kediler uçağa neden binmezler? Fistirler. O <gülüyor> <gülüyor> çok komik espri lan vallahi eminim Baya komik çok üst düzey bir espri bu ya Bunun düzeyini milletle öğrenmesi lazım Fazla komik yani hani mesela bazı espriler yapıyorlar Mahmut Bu kadar komik değil Hahahaha <gülüyor> Gail merhaba Espri zamanı Gail Neymiş espri İnsanların seni ezmesine izin verme Ehliyet al sen onları ez Çok kötüydü bu <gülüyor> Mr.P Bak sana espriyim var Sana pofun selamı var Hangi povun? Kedi povun. Cin hadi bir fıkra anlat bize. Temel bir gün restorana gitmiş. Ve cebinde iki kaşık atmış. Restoran sahibi de bunu görmüş. Ne yapıyorsun sen? Bırak çatalları demiş. Temel de demiş ki e ee, doktor dedi. Her yemekten sonra iki kaşık al diye. <gülüyor> Neyse espriye geçiyorum. Kiraz neden yıkanmaz? Çünkü kiraz... Vay canına Ne diyor bu Artık alfabede 28 sarf var Neden E okulda <gülüyor> Adam askere gidemiyormuş Neden Karısı izin vermiyormuş Misal <gülüyor> olmuş böce ne denir Ne ne denir Cır, cır böceği. Bu arkadaşın sıkıntısı ne acaba? Yarasa uçar. Ama yaramasa uçamazdı. Ağam. Keşke bu arkadaşa bir şeydirip içirmeseydik. olmuş ölmüş böceğe ne denir? Ne denir? Cır, cır böceği. Ayıptır ya. Yıkanan ton balığına ne denir? Ne denir? Washington. Örümcek A atamıyormuş neden? Neden? Çünkü A bağlantısı kopmuş. <gülüyor> Çok komik espri lan valla eminim. Bayağı komik. Çok üst düzey bir espri bu ya. Bunun düzeyini milletle öğrenmesi lazım. Fazla komik yani. Hani mesela bazı espriler yapıyorlar Mahmut. Bu kadar komik değil. <gülüyor> Bebeğe patik giydirmeye çalışmışlar ama giyememiş. Neden? Neden? Çünkü bebek antibatikmiş. Yemek yapan Ceren hangisidir? Hangisidir? Tenceren. Sus lan! Sanki boşak pil basıyor, çıkan sese bak. Sana adamın selamı ver. Hangi adam ya? Doberman. Ulan Nita bulacağım seni ya. Evet arkadaşlar esprilerin sonuna geldik. Sizde böyle espriler yapıp bu kadar insanları soğutmak istiyorsanız lütfen yorumlara bildiğiniz soğuk esprileri yazın. Videoya like atmayı ve kanala abone olmayı unutmayın. Espri serisinin devamı gelsin istiyorsanız... Like katın bence. Hadi bay bay.